Evet arkadaşlar, kepek için bitkisel tedavi yöntemleri. Kepeğe karşı limon suyu. Limon suyunu sadece kepeğe karşı değil, saç köklerinizin güçlenmesi ve saçlarınızın doğal parlaklık kazanması, parlaklık kazanması için de kullanabilirsiniz. Limon suyunu saç derinizde kullanmak için saçlarınızı önce hafif bir şampuanla yıkayın. Nemliyken saç derinize parmak uçlarınızla masaj yaparak limon suyunu sürün. Yarım saat beklettikten sonra yine hafif bir şampuanla saçlarınızı yıkayıp iyice durulayın. İyi durulamak önemli çünkü limon suyu kalmış saçta güneşe çıkarsanız saç çıplarınız açılacaktır. Limon saç derisini temizler, fazla yağ alır ve köklerinden güçlenmesini sağlar arkadaşlar. Kepeye karşı aloe vera. Aloe vera jeli kuru saç derisini yumuşatır ve saç çıplarını güçlendirerek Koparak dökülmelerine karşı koruma sağlar. Banyoya girmeden önce saçlarınızı aloe vera jeri ile masaj yapın. 10 dakika beklettikten sonra şampuanla yıkayın. Uygulamayı kepek azalana kadar her gün tekrarlayabilirsiniz. Her gün saçlarınızı şampuanlamak kuruluğa neden olabileceği için nemlendirici hafif şampuan kullanın. Kepeğe karşı hindistan cevizi. Doğal yağların saç bakımına ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Kepeğe karşı en etkili doğal yağlardan biri de hindistan cevizi yağıdır. Duşa girmeden hindistan cevizi yağını masaj yaparak saçlarınıza sürün. Bir havlu sarıp yarım saat bekletin ve fırça ile saçlarınızı fırçalayın. Sonra ılık su ve şampuanla yağı saçınızdan çıkartabilirsiniz. Kepeğe karşı bitkisel çözümler devam ediyoruz. Genellikle aktarlarda ve uygun fiyatlarıyla bulabileceğiniz birkaç yağ çeşidini oldukça işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bu yağlar yılan yağı, susam yağı, badem yağı olabilir. Bu üç yağ ek olarak bir de çam terebentine ihtiyacımız olacaktır. Spreyli bir şey hepsinden eşit olacak şekilde döküyorsunuz ve birbirine karışması için çalkalıyorsunuz. Haftada üç defa kirli saça uygulamanız gerekiyor. Şöyle ki saç diplerinize sıkacağınız bu karışımın yayılması adına diplerden uçlara doğru taramanız gerekir ki bütün deri ve saç yağlanabilsin. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra yine diplere masaj yaparak bunu yıkayabilirsiniz. Bu karışım hem saçınızın deri dökülmesi sorununu azaltacak hem de saç diplerinizi yenileyerek çok daha güçlü olmasını sağlayacak. Bu karışımı saçınıza uyguladıktan sonra krem veya duş sonrası durulanmayan saç bakım kürlerinden çok fazla kullanmanızı önermiyorlar arkadaşlar. Saçınız yenilenme süresince mümkün olduğunca kimyasal içerikli şeyler uygulamamalısınız. Düzenli uygulamada size etkileri fark ettirecektir. Kepeye karşı bitkisel çözüm hit deftesi yağı bunlardan biri. Çay ağacı olarak da bilinen hit deftesi yağı yapılan çalışmalarda kepeye karşı en etkili bitkisel tedavi yöntemlerinden olduğu kanıtlanmış bir bitkidir. Bu yağı aktardan bulmanız veya internetten sipariş etmeniz mümkündür. Kullanım olduğu basit olan bu çözümde kullandığınız şampuan içine, Birkaç damla hip deftesiye damlatarak çalkalayın. Saçlarınızı karışımla bu şampuanla yıkadıkça kepeklerinizin yavaş yavaş yok olduğunu göreceksiniz. Kepeğe karşı etkili saç maskesi nasıl yapılır? Bir bardak yeşil çay, birkaç damla nane yağı, bir çay kaşığı veya sirke arkadaşlar. Bu malzemeleri birbirine karıştırarak iyice birbirine geçmesini sağlayın. Saçlarınızı hafif nemlendirerek bu karışımla durulayın. 5 dakika beklettikten sonra saçlarınızı şampuanla güzelce köpürterek yıkayın ve çok iyi durulayın. Bu sihirli karışım saçlarınızdan kepeği söküp atacak. Her banyonuzda bu işlemi tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yarım limon suyu, çeyrek bardak hindistan cevizi yağı. İkisini karıştırıp saçlarınıza uygulayın ve 15 dakika bekletin. Haftada 2 kez tekrarlayın. Hindistan cevizi yağı bulamadım diyorsanız taze limon suyunu saç derinize masaj yaparak uygulayın. Ardından her zamanki gibi saçınızı şampuanlayın, yıkayın, durulayın. 2 bardak suya 2 kaşık limon suyunu ekleyip karıştırın ve yine saç derinize uygulayın. Bu sefer yıkamanıza gerek yok. Kereviz. Bu durumda yapmanız gereken şey 1 litre su kaynatmak ve kaynamaya başladığında 2 veya 3 adet kereviz sapını yapraklarıyla beraber eklemektir. Sonrasında suyu 5 dakika veya daha fazla süre kaynatın. Son olarak soğumaya bırakın ve saçınızı şampuanlamadan önce saç derisine uygulayın. Pancar kökü Özellikle beyaz olanları kepekle doğal yollarla mücadele etmenin bir başka yoludur. Pancar köklerini suda kaynatın. Su pancar oranı 1'e 3 oranında olmalıdır. Başka bir deyişle pancarların 3 katı kadar su ekleyin. Son olarak bu suyu her akşam kafa derinize, parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın. Dağ keki bir bardak suyun içine 3 çay kaşığı dağ kekiğini karıştırın ve suyunun salmasını sağlayın. 10 dakika boyunca kaynatın, sonrasında soğumaya bırakın ve temiz saç derisine uygulayın. Saçınızı, saçınızı durulamamanız çok önemlidir ve bunu her saç yıkama sonrasında uygulamalısınız. Kepeğe karşı tonik. Kepeğe karşı kayın, ısırgan otu, çay ağacı, limon otu, tere, öküz gözü, duda hodan yaprağı hodan çiçekleri kaynamış keten taneleri hindiba kökü hindiba yaprağı ve hindiba çiçekleri iyi gelir. Bir su bardağı kaynamış suya bu bitkilerden arzu edilen bir edilen bir bitkiden 3 tutam alınarak hazırlanır. Bir su bardağı kaynamış suya bu bitkilerden arzu edilenden bir bitkiden 3 tutam alınarak hazırlanır. 5 dakika demleyerek saçı banyo sonrası masaj yaparak uygulanır arkadaşlar. Evet arkadaşlar kepekten kurtulmanın doğal yolları. Saçınızı temiz tutun. Saçınız sürekli temiz olsun. Fakat saçınızı sık yıkamayı da takıntı haline getirmeyin. Kepek başta ölü hücrelerin toplanmasından olur. Aşırı şampuan kullanımı içerik, içerik, içeriklerindeki sülfat gibi ağır kimyasallardan dolayı baş derisinde tahriş ve kurumayalı bu da oluşumuna neden olabiliyor arkadaşlar. Kepek oluşumuna neden olabiliyor Saç uzmanları kepekten kurtulmak için kepek geçene kadar her gün kepek önleyici şampuanla saçı yıkamayı, tekrar kepek oluşmaması için ise bu şampuana haftada 2-3 kez devam etmeyi tavsiye ediyor. Şampuanı hemen durulamayın. Kepek önleyici şampuanınızı saça uyguladığınızda bu şampuanı durulamadan en az 5 dakika saçınızda tutun. Böylece kepek önleyici şampuan etkisini gösterip kısa sürede kepekten kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Saçlarınızı tarayın. Kepeği önlemin en etkili yollarından biri banyo yaptıktan sonra saçlarınızı bir fırça ile tarayın. Saçınızı taramak saç yüzeyinde kendinden meydana gelen yağın saç köklerine dağılmasını sağlayacak. Böylece saçınızın, saçınızın kurumasını önleyecektir. Stres ve stresli durumlardan kaçının. Stres kepek oluşumunu teklifleyebilen tek etkenlerdendir. Bu nedenle size önlerimiz streste başa çıkmaya, stresten uzak durmaya çalışın. Sağlıklı beslenin. Vücudunuza aldığınız besinler çok önemlidir. Fast food ve şekerli gıdalar gibi sağlıksız yiyeceklerin fazla tüketimi ciddi ve saç derisinde problemlere neden olan şeylerdendir. Yoğurtla kepekten kurtulun. Kepekten kurtulmak için doğal yöntemi arıyorsanız yoğurttan yararlanabilirsiniz. Saçınızı yıkayın ve durulayın. Saç derinize masaj yaparak yoğurt yedirin. 10-15 dakika başınızda bekletin ve saçınızı durulayın. Kepeğe bitkilerle gelen şifa. 2 yemek kaşığı kekik, nane veya adaçayı demleyip ılık halde saça uygulamak ve sonunda sirke ile saçı durulamak da size çözüm olacaktır. Bunun için kuru veya taze otlardan yahut poşet çaydır. Bunun için kuru veya taze otlardan yahut poşet çaylardan yararlanabilirsiniz. Demleyin, ısıtın ve çayı demleyin ve bu suyu bir bardağa boşaltın. 10-15 dakika demin alsın ve ılık olarak saçlarınıza uygulayın. Aspirinle tedavi. 2 aspirini ince bir peçete veya bezin içine ezin. Sert bir şeyle hafif vurarak da bunu ezebilirsiniz. Bu ezilmiş aspirin'i kullandığınız şampuanı ekleyebilirsiniz. Şampuanı hemen başınızdan durulamayın. 2-3 dakika başınızda tutun. Doğal yağlar. Sedir ağacı yağından 7 damla, selvi ve ardış yağından 10'ar damla olmak üzere tüm bu yağları karıştırın. Saç derinize uygulayıp 1 saat saçınıza tutun. Daha sonra saçınızı şampuanlayıp durulayın. Kepekten eser kalmayacaktır. Zeytinyağı. Saçlarınızı yıkamadan önce saçlarınızı ve saç diplerinizi zeytinyağı ile yağlayın. 5-10 dakika saçınıza tutup saçınızı durulayın. Gece yatmadan bir kez daha saçınıza zeytinyağı uygulayın ve streç filmle sarın. Bu yağı başınızda bir gece kalsın, iyice baş deriniz yağı çeksin. Bu saçlık kepekleri kurtulmakta etkili bir yöntemdir. Tabi arkadaşlar bu zeytinyağı doğal, hakiki yağ olması önemli. Elma sirkesi. Elma sirkesi suyla seyredildir. Saçınızı normal yıkadıktan sonra bu sulu sirke karışımını saç diplerine ve saçlarınıza uygulayın. 10-15 dakika saçınızı tuttuktan sonra saçınızı durulayın. Saçınız kuruduğunda elma sirkesinin kokusu kaybolacaktır. olacaktır. Haftada bir bunu uygulayın. Karbonat Şampuanınıza bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Karbonat kepeği yok etmekte etkili bir maddedir. Şampuansız da kepekten kurtulabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı karbonatı ıslak saçlarınıza uygulayın ve 1 dakika sonra saçınızı iyice durulayın. Karbonatın gücüne gözlerinizle şahit edecek edeceksiniz. Uygulamalardan sonra saçlarınız doğal yağını üretmeye başlayacak, saçınız nemlenecek ve kepekten kurtulacaksınız. Doğal maske Zeytinyağı, yoğurt, bal ve hindistan cevizi yağını karıştırın. Hafif kalın bir hamur olsun. Saç derinizle bununla masaj yapıp 20 dakika başınızı tutun. Bu sürede streç filmle başınızı sarmanız isabetli olacaktır. Saçınız durulayıp şampuanlayın saçınızı. Bu formülde sizi kepekten kurtarır. Bebek yağı. Kafa derinize bebek yağını uygulayın ve bu yağla başınıza masaj yapın. Saçınızı streçli filmle sarın. Bırakın bu yağ başınıza gece boyunca kalsın. Uyuduğunuz sürede bu yağ saçınızı etkileyecek, Kepekten kurtulmanızı sağlayacaktır. Sabah kalktığınızda kepek önleyici şampuanla saçınızı yıkayıp durulayın. Hindistan cevizi yağı. Saçınızı yıkayın ve kurutun. Hindistan cevizi yağını saçınıza ve derinize uygulayın. Ardından saçınızı şampuanlayıp durulayın. Bu uygulamayı haftada bir kepekten kurtulana kadar yapın. Çay ağacı özlü şampuan. Çay ağacı özlü şampuan alın ve e, daima bunu kullanın arkadaşlar. Çay ağacı yağı hoş kokuludur ve doğal bir antiseptiktir. Kepekte bu şampuan çok etkilidir. Bu şampuanı uyguladıktan sonra 5 dakika şey başınıza tutun ve ardından durulayın. Kepekten kurtulmak kadar günde bir kez, kurtulana kadar günde bir kez bu uygulamayı yapın. Çay ağacı özlü şampuan bulamıyorsanız şampuanınıza ekleyeceğiniz bu yağ da işinizi görür. Çemen tohumu. 1 yemek kaşığı çemen tohumunu kabaca ezin. Bunu elinize, elinizle yapın. Mikser kullanmayın. Bu tohumları 2 bardak ölçüde su içinde bekletin. Bu karışımı bir gece boyunca başınızda bekletin. Ertesi gün saçınızı durulayın. Muzla tedavi. 1 muz ve 2 bardak elma sirkesini iyice karıştırın. Çatal yardımıyla hamur haline getirebilirsiniz. Saçınıza masajla bunu yedirin. Yarım saat 1 saat saçınızda tuttuktan sonra saçınızı yıkayıp durulayın. 1 hafta boyunca her gün bu uygulamayı yapın. Kepekten kurtulduktan sonra önlemek amaçlı haftada bir de bunu uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kepek ile ilgili bir videoyu çektik. Sağ alttaki kutucuktan tıklayın. Bütün bitkisel yöntemlere oradan ulaşabilirsiniz. Likelamayı, abone olmayı unutmayın. Abone olurken de bildirim zilini tıklayın. Koyduğumuz videolar anında sizde de gelsin.